Merhaba sevgili webtekno takipçileri Bu videomuzda şirketlerimizden bir tanesi olan Masomo'da çalışan Rıza isimli bir arkadaşımız Apple'ın bir açığını buldu Ve bu açıktan 7500 dolarlık bir ödül kazandı Biz de bu videomuzda bu meselenin detaylarına bakacağız ve şimdi gelin Rıza'ya bağlanalım bakalım nasıl olmuş bu süreçler. Rıza öncelikle hoş geldin abi videomuza. Hoş bulduk abi. Eyvallah bizi kırmadığın için de teşekkür ederim ayrıca abi. Şimdi ben kısaca senden bahsedeyim hani Rıza Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı'ndan mezun. Aynı zamanda şirketlerimizden bir tanesi olan Masomo'da yazılımcı olarak çalışıyor. Yanılmıyorsam backend'desin değil mi abi? Aynen evet. Bu ekip arkadaşlar sunucu kısımlarına bakıyorlar. İşte server'lar çökmesin, alan falan filan olmasın diye. Birincisi nasıl açık buluyorsunuz abi? Bu güvenlik açığı hani Bulma kısmı şey, biraz daha hani böyle ayrı ayrı kategorilere ayrılıyor. Örneğin mesela web sitesindeki bir güvenlik açığıysa bu siteye ilk önce giriyoruz abi eğer ki işte, bir yazılım açık kaynaklı bir şey, yazılımsa bu yazılım sayı, bir kuruluşa özel bir yazılımsa onlardan bizim aldığımız responseları inceliyoruz. Hani güvenli olmayan requestleri sisteme bir şekilde indiriyoruz En basitinden şey, iznimiz olmayan şey, bir yere girmiş oluyoruz. Güvenlik açığı olduğunu kanıtlı yani. Nerede açık buldun oğlum sen? İnternette buldum abi ve kritik bir kısmında buldum. Bu konu hakkında çok ayrıntı çıkaramıyoruz. Ha veremiyor musunuz? Aynen. E ben sandım ki burada cayı cayı konuşacağız. Abi şurasını da açık buldum. Şuraya geliyorum <gülüyor> abi ya. <gülüyor> en azından Kesinlikle. bize bir özet geç. Mesela web sitesinin neresini de buldunuz? Kullanıcıların sürekli olarak girdikleri, kontrol ettikleri bir yerde diyebilirim. Peki Rıza bu 7500 dolar şimdi yüksek bir para aslında ya yani 52 bin lira mı ediyor? Hemen hemen öyle şu anda. Aynen. Para geldi mi abi? Şu anda daha şey yapamadım. Hı -hı. Bunların böyle şey statları var. Bu stepler bittiğinde muhtemelen bu bana gönder. Gerçekler. Ama ha. birinci aşama para onaylandı değil mi abi? Evet abi. Çok sevindim ya. Peki abi bize biraz bu süreçlerden bahsedebilir misin? Yani açığı buldun. Sonra? Bu güvenlik açığını bulduğumda küçük bir şeydi aslında. Yani bu durumu ben arkadaşlarıma anlattığımda gönder ya dediler. Yani şey... Nereye gönderiyorsun abi bunu? Apple'ın bir tane abi güvenlik açıklarını çekildiğimiz şey bir tane şey, e-mail'ı var. Buraya. Hı -hı. O e-mail'de mi gizli abi? <gülüyor> Product at apple.com falan mı? Yok, yok E-mail'de ekran falan da yapabiliriz şey abi. Evet yani. abi oraya mail atıyorsun. Mail'de ne ekliyorsun? Screenshot Kodlar mı? Kodlar mı? İlk olarak abi hani işte, güvenlik açığını işte, bulduğumuz işte yeri iyice oradaki arkadaşlara güzelce bir anlatmamız gerekiyor abi. Ancak Apple'daki süreç birazcık uzuyor. Hani mesela hmm. şey, 20 günde oluyor, 25 günde oluyor mesela. Birazcık uzun yani. Anladım abi. Seninki ne kadar sürdü? O, o anlatılık 3 ay civarı oldu. Apple'a Sonra... bak ya 3 kuruş para verecek 3 ay, 5 ay bekletiyor. Ayıp ya. Bak, güvenlik açığını ilk şey bildirdiğimde işte arkadaşlar dediler ki bana. Dedim, Bunun için size şey, hiçbir ödül veremeyeceğiz dediler ha. Veremeyeceğiz dediler. Abi. Ondan sonra ki ben birazcık üsteledim. Oğlum ne kadarcık üsteledin? 7.500 dolar çıktı. <gülüyor> birazcık rahatsız ettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vermeye de niyetli değiller aslında, bastırmak da gerekebiliyor Kesinlikle. yani. Sizin pazarlık nereden başladı abi bu süreçte? Biz dediler istemizi. Sen dediler ismini sadece ekleyelim. Ben dedim ki iyi dedim, sonradıktan benimten de şey, güvenlikle eklenen şey, arkadaşım var. O dedi ki oğlum dedi, öyle bir şey olmaz dedi. Şey, Türkler şey, toplanıyor. Gittiniz şunlar biraz daha üstele dedi, üste dedim abi. <gülüyor> E-mail atıyorum, Şimdi 20 gün sonra onlar atıyor bana, bir daha atıyorum. 20 gün sonra onlar atıyor, Yani yaklaşık 3 ay falan da bu ödül için dilenmiş oldum açıkçası. <gülüyor> Yok oğlum ne dilenmesi versinler hakkını ya Allah Allah Zaten 7500 verdiklerine göre onlar da bir şey dediler Ana adam biri bir tık önemli bir şey buldu gibi Dediler herhalde Kritik tabi güvenlik açığı bence onu, yani Onu anladık abi sence öyle tabi Şu an Apple'ı ikna ettiğine göre hani bize burada laf düşmez ama Biz direkt hala hazırda bu durumu Tesadüfen mi buldun abi Yoksa hani Apple bir şey çıkan hemen denemeye başlıyorsunuz Ya hangi programları ee, kullanıyorsun Bunun bir programı mı var Aslında ihtiyacımız olan bir tane browser ve Bir tane de proxy abi. Browser'a e, proxy'mizi kuruyoruz abi. Gelen bütün responseları buradan ayrıntılı bir şekilde inceleyip düzenleyebiliyoruz. Artık abi. meraklı olanlar da kalanını keşfetsin diyorsun ya Burada <gülüyor> detaylıca giremeyeceğiz bu. Ayrıntı bir şeyi merak ediyorum da ben. Bu ödüllerin evet, bir alt limiti, üst limiti var mı yani? Atıyorum sen bir gün bir açık bulup 3 milyon dolar da alabilir misin? Bunların aslında Apple'da hani bir üst limitleri ve alt limitleri oluyor. Bu kurallara o kadar çok şey, uymuyorlar. İnsanların buldukları işte, güvenlik açıyla da biraz ilgili. Yalnızdan yürüyen bir insanın şey, cihazını hiçbir şey yapmadan şey Apple zaten bunun için e, şey, astronomik Ödüller şey, verebiliyor diyorsun ya. Mesela sen bu açığı mobilde bulsaydın Çok daha yüklü bir ödül alabilirdin yani Alabilirdim abi muhtemelen Peki abi bulduğun abi. açığı sen oraya Abuse edebiliyor muydun atıyorum oraya Web tekno yazabiliyor muydun <gülüyor> yani, Böyle şey, yanar şey, alttan şey. alevli Web tekno falan çıkaramıyoruz <gülüyor> Web sitemize abi, hoş geldiniz diye Bulduğum açıkta <gülüyor> yani şey, öyle bir şey yok ama Mesela şey, ileride duyandık açıkları bulursam Onlarda yani bu tarz şey, şey çıkabilir Çıkarsa bize söyle abi. Biz hallederiz 7500 dolar. Yani Sen oraya bize alevli bir webtek diyoruz abi. Kayan yazı Aynen. da gelsin abi. Herkese <gülüyor> merhaba. Peki abi bu çözümünü söylemeni istiyor mu? Hiç böyle bir şey oluyor mu? Onlar abi aslında bu soruna ilk önce düzeltip şey, bizden düzelmiş mi düzelmemiş mi diye bir şey. Kontrol etmemizi istiyorlar hani. Sanırım o da belki şeydir. Kendileri de yapabilir de bunu. Üçüncü bir göz gelip bir. Ben öyle yapıyorlar muhtemelen. Eyvallah Rıza ben çok teşekkür ederim. Abiciğim ne demek. Yayına katıldığın için şu karantina muhabbeti kalktığında da bir bir araya gelelim abi. Dur görüşürüz abi. hem takipçilerimiz adına hem de Web adına seni de tebrik ediyorum abi. Ee, yalnız o paradan bir şeyler yeriz abi. Bize de bir... Abi yeriz bir girer miyiz ya? <gülüyor> Aynen. Bize de böyle bir küçük bir parça bir şey düşer herhalde böyle yemelik filan. Düşer. <gülüyor> <gülüyor> Haberleşiriz abi kendine çok iyi bak. Görüşmek abi, üzere. Abi. Eyvallah. Arkadaşlar Rıza'yla görüştük. Artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şeyler varsa da bizlere yorum bölümünden sorabilir sizsiniz rıza muhtemelen yorumlara bakacaktır. Başka bir webtekno videosuna görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.